Bugün sizlere e, nelerden bahsedeceğim isterseniz e, onlar hakkında kısa bir e, konu başlıklarından e, bahsedelim. İlk önce e, basic olarak pipetleme teknikleri nelerdir, e, hassas pipetleme tekniği ve doğru pipetleme tekniği nedir, nasıl olmalıdır, pipetlemeyi etkileyen faktörler nelerdir, ISO ile ilgili, burada ISO ile ilgili sizlere istedikleriyle ilgili bilgi vereceğim. Hangi ürünlerde <gülüyor> hangi pipetleme tekniği daha doğru olur ee, onun hakkında bilgi vereceğim. En sonunda pipetleme çeşitleri yani pipetleme uygulanırken ters pipetleme düz pipetleme, dilisyon gibi farklı farklı e, pipetleme çeşitlerinden bahsedeceğim. Daha sonra e, sizlerin sorularınız olursa e, o soruları cevaplamaya çalışacağım. Pipetleme tekniklerine genel olarak bakarsak aslında iki tür pipetleme tekniği vardır. Bir tanesi havanın yer değiştirmesi dediğimiz pipetleme tekniği ki şu an laboratuvarda kullanılan pipetler havanın yer değiştirmesi tekniğine bağlı olarak çalışır. Nasıldır bu? Burada gördüğünüz gibi aslında burada pipeti görüyorsunuz ve pipet ucunu görüyorsunuz. Burada hava ile birlikte yukarıda vakum oluşturulur ve pipet ucuna doğru sıvı yükseltilir gördüğünüz gibi. Havanın e, diğer ise pozitif yer değiştirme ise e, tam tersi olarak aslında piston tam suya de değer. Bakın burada bir piston yok, burada bir hava var. Havayı çekiyorsunuz ilkinde. İkincisinde ise direkt olarak piston suyla e, direkt temas eder ve o şekilde çekilir. Ama şu an laboratuvarda sizin kullandığınız ve genel olarak kullanılan aslında pipetler... E, Havanın yer değiştirmesi prensibine göre daya e yapılmıştır. Orada hani daha detaylı birkaç şey var ama onları bilmiyorum. Yani pozitif yer değiştirme mesela biraz daha şeydir. Daha hassas sırasında havanın yer değiştirmesine göre ama her defasında o şaftın değişmesi gerektiğinden dolayı çok pahalı bir şeydir. E sarfları vardır. O yüzden laboratuvarda havanın yer değiştirmesi e prensibiyle kullanılan bedler kullanılır. Pozitif yer değiştirme çok fazla kullanılmaz, çok Kullanım alanı kısıtlıdır. Normal e, endüstriler. Sizlere e, bir de şeyden bahsetmek isterim. E, doğruluk ve hassasiyetten. Yani e, bir küpette görmeniz veya küpetleme yaparken e, VR'de olabilir veya başka bir yere aldığınız bir kapta küpetlemenin doğru ve hassas olduğunu nasıl anlarsınız veya e, bu prensipler nelerdir? Onlardan bahsetmek isterim. E, şimdi ilk sol ilk solda başta gördüğünüz e, şekilde dikkat ederseniz aslında burada bir e, silindir e, şeklinde bir e, çizim görüyorsunuz. Burada bakın e, doğru ve hassas e, hem doğru hem hassas gördüğünüz gibi. Yani hem istenilen volume'de çekilmiş ve hepsi aynı çekilmiş. Yani Mesela terazilerde veya diğer cihazlarda da vardır. En önemli şey tekrarlanabilirliktir. Burada gördüğünüz gibi ben doğru volümü seçtim, çektim ama tekrarlanabilirliğim de çok iyi. Yani 4 kere, 10 kere, 20 kere arka arkaya ben pipetleme yaptığım zaman dikkat ederseniz hepsinde aynı değerde. 10 mikrolitre ise 10 mikrolitreyi aldım. Bu cihazın tekrarlanabilirliğidir. Aslında belki de bir cihazın hassasiyeti, tekrarlanabilirliği belki de en değerli şeyidir. Eğer tekrarlanabilirliği kötüyse birinde 10, mikro, 10 mikrolitre alırsınız. Ötekinde 11, ötekinde 9, 8, 12 diye her zaman oynama yapar. Mesela e, ikinci şeklimizde görüyorsunuz. E, hassas. Yani e, biz e, bakın tekrarlanabilirliği gene çok iyi. Hassastan kastımız. Aynı bakın volümde çekilmiş bütün kısımda e, sıvılar çekilmemiş. Bakın bizim referans noktamızı görüyorsanız referans noktamız normale daha e, aşağıda olması gerekiyor çekilen golü. Çok özür diliyorum yaklaştırdım daha net göresiniz diye. Ama e, bir sonraki üçüncü şekle gelirseniz orada bakın e, doğru ama hassas değil. Yani e, çektiğim e, sıvılar aşağı yukarı e, aynı şeyde e, hassasiyette yani tekrarlanabilirliği çok iyi ama doğru değil. Yani referans noktamın yukarısında çekmişim veya aşağısında çekmişim veya aşağısında gene çekmişim. E, son şeklimize bakarsak burada zaten sapmayı çok rahat görebiliriz. Aslında ilk ve son e, belki de e, şeye bakmak daha doğru olacaktır. Ee, gördüğünüz gibi referans noktama göre aşağıda ve yukarıda çekmeler yapmışım. Yani e, doğru değil. E, ve hiçbir zaman aynı şeyi tutturamamışım. Yani ikide bakın. Aynı şeyi tutturmuşum. Hassas yani. Doğru olmasa bile hassas. Bunda ise hem e, hiçbir şekilde aynı e, referans noktasını tutturmamışım ve hiçbiri de Birbirine tutarlı değil. Birisi aşağıdayken birisi yukarıda. Yani her hiçbirinin arasında bir kolorasyon yok. Bu çok önemli. Bu dört e, aslında resim. Bize bütün cihazlar aslında mikrofet özelinde e, bunu e, söylüyoruz ama bütün cihazlar için geçerli midir, Doğru ve hassasiyet nedir? Bu e, bir cihazda kullandığımız herhangi bir en önemli şeylerden bir tanesi testte bile bir testin bir hassasiyeti vardır, tekrarabilirliği vardır. Aynı şekilde cihazın da bu şekilde hassasiyeti ve e, doğruluğu vardır. Bir sonraki slayte geçiyorum. Şimdi e, burada sizlere bu, bu slayt önemli aslında. Burada sizlere şundan bahsetmek isterim. Biliyorsunuz her bir uygulamanın veya şeyin bir ISO karşılığı vardır. Pipette de e, ISO 8655 3.2'ye göre e, pipetleme nasıl olmalıdır, nasıl hatalar olur, onunla ilgili e, dokümantasyon vardır. E, ISO 8655 2'ye göre pipetleme hataları nelerdir? İsterseniz onlara bakalım. Bunlar çok önemli çünkü. E, pipetlemede en fazla etkili olan faktörler %50 ile Pistonla ilgili problemler, yani pistonum bozuk olabilir, çalışmıyor olabilir, e, yeterince yerine oturmamış olabilir. En önemli faktörlerden, en fazla e, başımıza gelen e, pipetleme faktörlerinden bir tanesi. İkincisi pipet ucunun iyi takılmaması. Bu belki de ötekinden de daha fazla. Çünkü e, şöyle bir şey a, algı var, e, pipet alıyorsunuz veya pipet kullanıyorsunuz ama ee, orada tabi e, maliyet işin içine girdiğiniz zaman pipet ucunu da başka firmadan alınıyor. Ama orada şöyle bir e, e, durum var. Aslında her bir üretici kendi pipet ucuyla pipeti uyumlu e, olarak gösterir ve onun öneril, onun kullanılmasını önerir. E, peki doğru olan da budur. E, ya da en azından şunu yapmanızı ben size tavsiye ederim. Bir herhangi bir A markasından bir e, pipetiniz var. Mutlaka pipet ucu alacaksanız pipet ve pipet ucunun uygunluğunu demo bir pipet ucuyla test etmeniz gerekiyor. Yani hem orijinal pipet ucuyla pipeti test edersiniz, hem de alacağınız başka bir pipet ucuyla pipeti test edip biraz önce gördüğümüz hassasiyet ve doğruluğu gördükten sonra pipet ucunu almak daha doğru olacaktır. Yoksa belki de pipetlemedin yüzde 50 hatalı kısmını yapmış olacaksınız. Yani pipet ucu iyi takılmayacaktır ve e, takılmadığından dolayı kenarlardan hava alacaktır. Siz hiçbir zaman doğru volümde bir e, çekim yapmamış olacaksınızdır. O yüzden e, lütfen e, pipet ucuyla e, pipetin iyi takıldığını kontrol edin. Orada ikinci bir şey söylemek isterim bununla ilgili olarak. Pipet ucuyla pipetin iyi takıldığını anlamak için şu an e, yeni pipet uçlarında şöyle özellikler ettiler. Özür dilerim. Pipet ucunu pipette pipeti pipet ucuna taktığınız zaman eskiden bilirsiniz üniversiteyken böyle tık tık vururduk hani oturma sesini duymak için artık pipet uçlarında pipetler pipet ucuna takıldığı zaman Optilot diye bir özellik var Sartorius'un özelliğinden bahsediyorum şimdi özelliği ama pipet pipet ucuna oturduğu zaman pipeti bastırdığınız anda pipet ucuna girer ve yaylanır. Yani sizin pipet ucunun doğru takıldığını size gösterir. Bu 8 channel'da da böyledir. Tekli channel'da da böyledir. Siz artık e, pipeti takıp hafifçe bastırdığınızda artık pipet ucu benim e, mikropetime e, rahatça oturdu diyebilirsiniz. Bu önemli yoksa tam oturmamışsa işte böyle hassasiyet ve doğrulukta sıkıntılar yaşarsınız. Orta derecede e, pipetlemede eee orta derecede etkilen faktörlere gelelim. Bu da %4'ünü dördünü e, oluşturuyor. Pipet ucunun tekrar tekrar tekrar tekrar kullanılması. En önemlilerden bir tanesi pipetlemede nem oranı yani ortamdaki nem oranı çok yüksekse veya çok düşükse bu da gene bir etken. Çünkü biliyorsunuz pipet kalibrasyonları belli bir nem ortamında ve sıcaklıkta yapılır. Ona göre ayarlanır. Sizin ortamınızda yapmış olduğunuz e, pipetle, pipetlemelerde eğer nem oranı çok yüksekse e, tam tersi bir şey yapacaktır. E, size bir e, kötü bir e, geri dönüş yapacaktır. Biraz sonra onunla ilgili slaytlarımız olacak. Hangi nem oranında olması gerekiyor. O yüzden burayı geçiyorum. Pipetleme ucunun halkalanmaması. Bu da pipetlemede en önemli faktörden bir tanesi konuda zaten üç kere en az çalkalanması e, gerektiğini bildiriyor. Ee, biraz sonra zaten ilerleyen slaytlarda göreceksiniz pipet çalkalaması ne demektir, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir. Onunla ilgili olarak zaten e, ilerleyen slaytlarda e, sizlere söyleyeceğim. Pipetleme zamanlaması, zamanlaması ve ritmi bu çok önemli. Bu da gene e, pipeti, e, mikropeti eğer tecrübeli bir kişi kullanıyorsa pipetleme zamanını ve ritmini zaten o kullandığı sene boyunca alıyor ama hiç kullanmamış yeni başlayan bir kişi ise mikropetin ritmini ve zamanlamasını ayarlayamıyorsa fazla hava hızlıca çekiyorsa mikropeti sizin de başınıza hani mutlaka gelmiştir. Ya köpürcük oluşur ya hava kabarcığı oluşur. Onun bir ritmi vardır o ritmi yakalamak gerekiyor. Eğer çok hızlı veya çok yavaş çekiyorsanız bu pipetlemede yanlış sonuçlar meydana gelir pipetleme açısı bu da önemli zaten pipetleme biliyorsunuz ilk pipetleme anlatırken bunu anlatılır 90 derecelik bir açıyla işte aşağı yukarı sıvının 3 milimetre yüzeyinden çekilir ve 45 derecelik bir açıyla boşaltılır bu önemli bunun dışındaki şeylerde mutlaka pipet ucunda ürün kalması meydan ürün kalması oluşur istediğiniz volume aktaramayabilirsiniz Biraz sonra zaten bunların örneklerini göreceğiz hep beraber. de az e, miktarda etkili olan faktörler ki bunlar yüzde e, 0.5 gibi bir şeyi oluşturuyor. Piston hareketinin yetersiz olması pistonda şöyle bir şey olabilir belki. Eğer küpetinize, küpet ucunuzun e, küpette şöyle söyleyeyim ya da yanlış söyledim. Küpetin, e, mikro küpetin ucunda bir şey vardır, plastik bir kısım vardır bilirsiniz. Orada e, şimdi yeni ürünlerde biraz sonra göstereceğim sizlere slaytta e, filtre takılır. O filtre içerisine numune kaçmasını engellemek amacıyla. Eğer mikrop için içerisine numune kaçar da eğer çok yoğun e, bir sıvıysa veya çok cıvık bir sıvıysa piston e, pistonda e, şey yapabilir, kuruma yaratabilir veya yeterli bu şimdiki mikropetler biliyorsunuz eğer el, manuel mikropet sistem otopla avlanabilir ve e, üç parça halinde e, çıkarıp takılabilir sistemlerdir. Bunlarda siz pistonu rahatlıkla çıkartabilirsiniz, alkollü yıkayabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsanız ise işte e, pistonda hareketin belli bir süre sonra kısıtlanması meydana gelir. Bu da istediğiniz volümde ürünü çekmenize engel olur. Diğer e, daha az etkili faktörlerden bir tanesi de aslında bu da önemli. Pipet, pipet ucu, numune sıvısı ve oda, oda sıcaklığı arasında ısı farklarının olması. Bunlar özellikle küçük volümlerde ürünler çekerken etkili olan faktörler. Bunlar göz, En azından eğer bir e, ölçüm belirsizliğiniz varsa bunu göz önüne bulundurmanız gerekiyor. E, pipet genelinde söyledim bunu ama bütün cihazlar için geçerli. Teraziliyle tartım yaparken tüpleyle veya numune ile terazi aynı sıcaklığı değilse o da aynı sıcaklığı değilse sapmalar meydana gelir küpette de aynı şekilde çok soğuk numune çok sıcak numune veya pipet. bunlar e, az da olsa volume e, farklılıklar yaratır e, bunu nasıl önüne geçebilirsiniz aslında Hani moleküler çalışıyorsanız zaten e, soğuk enzim çalışıyorsunuz, o yüzden muhtemelen soğuk e, almanız gerekiyor, bunu evet. e, küpetlemeniz gerekiyor. Şöyle e, şey yapabilirsiniz, önüne geçebilirsiniz, bir ölçüm belirsizliği kendinize belirlersiniz ve bunu kendiniz e, küpetinizde, mikropetinizde bunu yaparsınız. E, bu ısı farklılıklarına göre siz bir e, ölçüm belirsizliği belirledikten sonra sizin limitleriniz içerisindeyse sıkıntı değil ama limitleriniz dışındaysa tekrar gözden geçirmek e, durumunda kalabilirsiniz ama en azından sizin testinizin güvenilirliğini e, sağlamış olursunuz. Burada aslında e, sizlerde küretlemeyi etkileyen faktörlerden en önemlilerinden bir tanesi aslında dedim ya ilk %50. E, bir, e, tecrübeli bir kişiyle tecrübeli olmayan bir kişi arasında çok büyük fark vardır pipetlemede. Bakın burada sol tarafta bir tane mekanik pipet görüyorsunuz. 1000 e, mikrolitrelik ve sağ tarafta da elektronik pipet görüyorsunuz. 1000 mikrolitre. Şimdi elektronik ve mekanik pipet arasındaki farkı zaten... Hepiniz biliyorsunuzdur ama ben tekrar hatırlatmak isterim. Manuelde siz tamamen kendiniz basarsınız. Birinci, ikinci seviye sonra tekrar alırsınız. Elektronikte hiç öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, kendiniz sadece e, düğmeye tek bir tuşla butona bastığınız anda otomatikmen kendi çeker. O ritmi de kendi ayarlar. Ee, siz mesela o an için çekerken manuel mikrofibette hızlı çekmiş olabilirsiniz. Yanlış çekmiş olabilirsiniz ama elektronik fiyette bu tamamen... E, Göz ardı edilebilir yani göz ardı edilir çünkü tamamen otomatik olarak yapıldığından dolayı hiçbir şekilde e, ne e, bir yanlışlık olur ne bir hata olur. Peki bunu nasıl görüyoruz? Bakın şurada şeyde görebilirsiniz e, slaytta sol tarafta gördüğünüz gibi. Eğer e, şey, e, tecrübesiz bir kişi e, şüphekleme yapıyorsa bakın random error rastgele hata ve sislik hatlarının ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. %3 ve %80'e kadar, %0-80'e kadar kan bir şey. e, hata'yı görüyorsunuz. Bakın aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi. E, ortalama bir tecrübeli kişiyle bakın ama sistematik ara hata gene çok yüksek bakın. Eksperte bile bakın yani artık 3-4 seneden beri pipet kullanıyor, e, yetenekli ve bu konuda bir bilgisi var gene. Ee, sistematik eroru dikkat ederseniz gene sistematik eroru çok yüksek. Sistematik hatası hala çok yüksek. Sadece mekanik bette eğer e, tecrübeli ise e, şey biraz daha düşük oluyor burada gördüğünüz gibi ve dağılımı görüyorsunuz yani bir tanesinde e, çok fazla e, hata varken birisinde daha az hata olabilir. Yine aynı şekilde buradaki dağılımı görüyorsunuz. Hiçbir birbiriyle uyumlu değil, çünkü tecrübeye göre, o ana göre, o kişiye göre, o kişinin e, o anki pipetleme durumuna göre değişebiliyor. Eğer ardı ardına pipetleme yapıyorsa zaten çok fazla değişim gösterebiliyorsunuz. Bu sağ tarafta da bir elektronik pipeti görüyorsunuz. Bakın elektronik pipette hepsi 0.50'nin %0.50'nin altında bir random, rastgele hatayı görüyorsunuz bakın. Sistematik hata bile, bakın %0.60'ların yukarısına çıkmıyor dikkat ederseniz. Ve hepsinin e, dikkat ederseniz yine hepsinin e, ve doğruluktan bahsetmiştik. Hepsi aynı kümede gördüğünüz gibi. Yani e, bakın burada hepsi neredeyse sıfıra yakın hem şeyi var, e, e, rastgele hatası var ve sistematik hatası var. Şuradaki kümede ise sistematik hata biraz daha fazla gördüğünüz gibi. Burada aslında e, aslında burada söylemek istenen şu. E, Tecrübeyle bu çok alakalı bir e, konu pipetleme. Eğer tecrübeli ise kişi e, pipetleme tabi daha doğru olacaktır. Doğru olsa bile ama orada gene dediğim gibi e, tecrübeli kişilerde bile bakın gene e, hatalar gene yüksek oluyor. Eğer mekanik pipet kullanıyorsanız biraz önce pipetlemeyi etkileyen faktörlerden bahsettim. Şimdi e, onlardan e, kısaca bahsedelim. Sıcaklıktan bahsetmiştik. Bakın lütfen dikkat ederseniz ISO 8655'e göre pipet, pipet ucu ve numune sıvısı arasındaki 1 santigrat derece sıcaklık farkı %03 hataya neden olur. Bakın 1 santigrat derece sıcaklık farkı. O yüzden daha önce söylediğim gibi öyle bir çalışmanız varsa bunu bir test etmeniz gerekiyor. Ölçüm belirsizliğini belki belirleyebilirsiniz. Kendinize göre bir test yöntemi geliştirip benim yaptığım Çalışmalarda ben böyle kullanıyorum. Arada sıcaklık farkı var. Acaba ne kadar bir kaybım var? Ne kadar bir sapmam var? Bunu görmeniz daha doğru olacaktır. Yoksa yüzde 0.3'lük bir hata. Bu belki bin mikrolitrede şey olarak size belki etkilemeyebilir. Ama daha küçük volümlerde belki de daha fazla şeyler, sizin numunenizin daha az veya daha çok ee, Volumla işte, pipetlenmesini sağlar. Bu da belki çalışmanıza e, etkileyen faktörlerden biri olabilir. Bunu lütfen e, lütfen hani yerlerde not edin. Havanın nemi e, diğer bir faktör. numune sıvısının buharlaşmasına havanın nemini artırarak engel olunabilir. Yani eğer e, bir yani alkolik bir şey e, pipet diyeceksiniz veya çok hızlı e, buharlaşan bir ürün e, püretleyeceksiniz. Havanın nemini arttırırsanız %50-60 belki %70'lere sizin sıvınızdan e, buharlaşmayı o kadar daha aza indirirsiniz. Bu şekilde ee, hem sıvınızı korumuş olursunuz çünkü buharlaşmada muhtemelen konsantrasyonunuzu da değiştirecektir. İçerisindeki sıvının konsantrasyonu da değişecektir. Bu da çalışmanızı etkileyecektir. O yüzden olabildiğince havanın e, böyle bir böyle bir sorun varsa e, benim önerim havanın nemiyle oynayarak siz bu buharlaşmayı e, önleyebilirsiniz. Havanın basıncı diğer bir faktördür. Bu da lütfen e, önemli. Türkiye'nin farklı yerlerinden e, katılıyorsunuz. E, biliyorsunuz kalibrasyonda şu çok önemlidir. E, yani siz İstanbul'da bir yerden pipet aldınız ama pipet e, 2000 metre yukarıda bir e, yerleşim yerinde çalışıyorsunuz. Anadolu'nun herhangi bir şey, şehrinde. E, kalibrasyon olunan yerle sizin çalıştığınız yer farklı olduğundan dolayı arada farklar olacaktır. Deniz seviyesinde hava basıncı sonuçlarınızda çok az bir değişime neden olacaktır. Ama yüksek rakımlı bakın yerlerde hava basıncının sonuçlarınız üzerine daha fazla şey olacağı unutulmamalıdır. O yüzden aslında ya ayar yapılabilir mikropetin mikro arkasındaki ayar yerinden veya sizin e, lokalinizde sizin olduğunuz yerde eğer e, hizmet alacağınız bir firma varsa yerinde kalibrasyon yapmak belki de daha doğru olacaktır sonuçlarınızın e, güvenilirliği açısından e, pipeti etkilemeyen etkile etkileme e, pipetleme etkileyen diğer faktörlerden birisi de pipet ve pipet ucu uyumluluğu dedik orada ilk başta hatırlarsanız e, pipet ve pipet uyu, e, ucu uyumluluğu sonuçlarınızın hassas ve doğru olması için çok önemlidir. Ee, sadece pipetle alakalı değildir sizin pipetlemenizin e, iyi olması veya e, pipet ucuyla değil. ikisinin birlikte mutlaka uyumlu olması gerekiyor. Biraz önce de e, ilk başta e, aslında bahsetmiştim, tekrar hatırlatayım. Pipet e, Bütün firmalar, bütün üretici firmalar pipetle kendi pipet ucunun uyumluluğunu garanti eder ve o uyumluğuna göre işte sistematik error veya sistematik hata veya random hatayı ona göre ayarlar. Ona göre o sonuçları verir. Siz alacağınız zaman mikropipeti ona bakarsınız. Benim işte 1 mikrolitrede ne kadar hataım olacak? işte veya 10 veya 100 mikrolitre ne kadar hataım olacak? Onu siz broşürde veya teknik datada bunları görebilirsiniz. Ama eğer siz aldıktan sonra farklı bir pipetucuyla bunu e, kullanacaksanız mutlaka pipetle pipet ucunun mutlaka uyumuna bakın lütfen. Uyumlu olması çok önemli. Bakın sol tarafta bir e, pipet, pipet ucunu görüyorsunuz. E, bakın ilk soldakini gördüğünüz gibi aslında oturmuş gibi gözüküyor ama kenarlarında boşluklar var. Bakın tam uyumlu değil aslında. Bu kenarlardaki boşluklar pipet ucunun pipete tam olarak e, takılmasına engel olacaktır. İstediğiniz volümü çekmesini engelleyecektir. Bu çok önemli. İkincisine bakalım lütfen. Gene aynı şekilde kenarlarda boşluklar var. Burada da aynı şekilde doğru volümde bir çekmeyi engelleyecektir veya çekerken mikro ucu düşecektir. En doğru e, mikropet ve pipet e, e, uyumluluğu bakın üçüncüsünde görüyorsunuz. Tamamen pipetle ve pipet ucu tamamen uyumlu ve tam oturmuş şeklinde. İşte bu. Eğer bu şekilde olursa sizin sonuçlarınız tam hatasız olur. Ee, biliyorsunuz şey gibi yani pipetleme aslında e, bir çalışma yapacaksınız molekülerde mikrobiyolojide. Aslında teste başladığınız ilk yer, terazi gibi bir e, tartım yapacaksınız, bir işlem yapacaksınız. İlk başta tartım alırsınız ona sonra işlemler devam eder. Sonra analitik cihazla işlemlerden alırsınız veya bir eliza yapacaksınız veya moleküler bir çalışma yapacaksınız. İlk başta pipetlemeyi yaparsınız daha sonra onu alır diğer cihazlarda analizinize devam edersiniz ama bu mikro pipetleme ya da daha doğrusu özür dilerim mikropet kullanımı veya de yaptığınız herhangi bir hata şu küçücük e, uyumluluk bile sizin aslında sonraki zamanda yapılan her, her şeyde bir e, kümülatif olarak toplam olarak bir hataya neden olacaktır belki de görmeyeceksiniz sonucunuz farklı çıkacak ama burada bir e, İstediğiniz volümden aşağıda veya yukarıda bir enzim alacaksınız. Veya e, koyacaksınız. Çalışmanız tamamen ona, ona göre hem üretimliliği, pro produktivitesi, e, hem de doğruluğu zararı görecektir. O yüzden e, bu ilk başlangıcın aslında e, adım adım gidip doğru olması sizin testinizin güvenliği açısından çok önemli olacaktır. Onu ayrıca hatırlatayım istedim. Şimdi burada e, yani aslında biraz önce söylediğimi tam hani ne demek istediğimi anlayın diye bu yapılmış bir çalışma aslında, bir Sartorius'un yapmış olduğu çalışma. Ee, bu kompatitör, e, biz, biz rakipler var ama hangi rakip olduğu belli değil. Bakın burada e, bir, e, bir rakip ve pipet ucu bakın, pipet ucu, farklı farklı pipet ucu. Gördüğünüz gibi mikrolitrelik pipet ve pipet ucu. Normal bizim referans çizgimiz bakın şu ama... Her bir pipet ucunda bakın ne değişiyor? Yani bakın pipet ucunu değiştirdiğim zaman benim volümüm 1006 mikrolitreye kadar çıkıyor. Hatta 1006-1007 falan ne kadar çıkıyor. Veya 900 ama bunu düşünmeyin. Sadece bu etki, bunun dışındaki etkilerde kümülatif olarak toplandığı zaman şöyle düşünün, 1008 değil de 1012 olacaktır. Çünkü buna sistematik hata, işte random hatalar falan gelecektir. Ama sizin sırf pipetle pipet ucunuz uyumlu olmadığından veya aynı marka değilse, bakın şu kadar bir fark olacaktır. Bu A veya B markası olabilir, önemli değil. Ama her bir e, markada bu kadar farklılık meydana gelecektir. O yüzden pipet ve pipet ucunun aynı marka olması aslında e, sizin sonuçlarınızın doğruluğu açısından çok çok çok çok önemlidir. Burada e, şimdi adım adım bu şu ana kadar söylediklerimiz e, dikkat edilmesi gereken şeyleri aslında adım adım anlatmak isterim. Burada pipetin ucu takılması ne demek yani e, yani çok basit gibi geliyor aslında ama hani trikler nelerdir nasıl olması gerekiyor öyle yapmazsak böyle olursa nasıl olur onunla ilgili e, bir örnek vermek örnekler vermek isterim. E, pipet ucu dikkatlice takıl, takılmalı tabii ki. Herhangi bir şekilde sallamak, peki sağa sola, aşağı yukarı sallamak veya eskiden, an hani dediğim gibi biz kullanırdık üniversiteyken, tepsiye pipet ucunu taktan sonra tak tak ufak bir vurulurdu. Aslında onlar pipete zarar verebiliyor. Şu anki pipet ucunun gene aynı şekilde takılırken pipetlerin bükülmesi gene aynı şekilde sizin elinizde veya parmağınızda sakat neden olabilir. Ama daha önce söylediğim gibi optiloot özelliği yani pipet ucu pipete takıldığı anda mikropet vurmanıza gerek yok. Pipet pipeti biraz daha aşağı doğru indirdiğiniz anda o bir esneme yapıyor. Yani optiloot özelliği direkt oturuyor kalkıyor. Bir yaylanma yapıyor. O zaman diyorsunuz ki tamam benim pipet ucum pipetime, mikropetime rahatlıkla e, uyum sağlamış ve oturmuştur diye e, güvenebilirsiniz ve ondan sonra e, şeye geçebilirsiniz. Şimdi ön çalkalamadan bahsetmiştik, onunla ilgili e, sizlerle paylaşmak isterim. Ön çalkalama pire rinsing diye geçiyor. Ne demektir? 86-55'e göre, ISO 86-55'e göre pipet ucunun 3 ila 5 kez ıslatılması tavsiye edilir. Bununla ilgili ben bir video çektim, bir, bir dakikalık bir video çektim. Bunu sizlere daha sonra paylaşmak isterim, kendim çektim. Ee, hiç ıslatma yapmadan pipet ucuyla direkt aldım, mavi boyanmış bir şeyle. Direkt hiç ıslatma yapmadım, aldım, 1000 mikrolitre aldım, tartım yaptım terazide. Bir de üç kere ön çalkalama yaptım ve onun da terazi tartımını aldım. Arada çok büyük fark var, onu söyleyebilirim. O videoyu paylaşacağım daha sonra. E, sizlerle de paylaşabilirim. Arzu derseniz onunla ilgili de şeyleri gönderebilirim. Pipet ucunun e, ıslatılması çok önemli. Daha önce pipetlemeyi e, etkileyen faktörlerde bahsetmiştim. Pipet ucunun ıslatılması doğruluğu arttırır. Çünkü pipet ucu poliprofilerden yapılmıştır. Pipet ucu eğer ilk almada siz e, boşaltırsanız, pistonla aldım ve Sıvıyı boşaltırken o pipetin pipet ucunun cidarına yapışmış olan sıvı o pipet ucuyla doygunluğa ulaşana kadar kenarda şey yapar. Pipet ucunun didarına yapışacaktır. Siz onu pipet bile belli bir miktar mutlaka sıvı pipet ucunda kalacaktır. Ama 3-4 kere siz onu ıslatırsanız e, alver alver yaparsanız şunun önüne geçmiş olacaksınız artık bu e, pipet ucunu siz Doyuracaksınız pipet, o sıvıyla. Doyurduktan sonra artık sizin pipet ucunuz o sıvıyla doyduğundan dolayı aldığınız her bir volümü doğru olarak siz pipetleme imkanı bulacaksınızdır. O yüzden bunu hani, eğer öyle bir şeyiniz varsa çok basit dediğim gibi e, terazinizde 4 veya 5 dikli bir teraziniz varsa rahatlıkla kendinizle e, şey yapabilirsiniz, bunu e, ölçüp e, görebilirsiniz. Ya da dediğim gibi ben bunun videosunu size gönderebilirim ama arada fark oluyor bilginiz olsun. O yüzden e, benim önerim 3-5 kere e, ıslatma yapmak e, pipette, pipet ucunda özür dilerim. Bu da sizin doğruluğunuzu arttırıyor. Ucu pipetlemeden önce yıkamamak bakın dağıtılan hacimlerin ayarlanandan daha küçük olmasına neden olur. Yani belli bir sıvı o pipet ucunun kenarına yapışıyor demek oluyor aslında. <gülüyor> Tıvı pipetin ucundaki kuru hava boş, boşluğuna buharlaşmaya başlar. İçindeki hava doyduğunda buharlaşma sona erer ve dağıtılan hacimlerde doğru olur. Bu 3-5 ön durulamadan sonra gerçekleşir. O yüzden sonu söylediği 86-55'e göre e, mutlaka e, bu e, ön durulama yapmak e, sizin için doğruluğu çok fazla arttıracaktır. Bu çok önemli. Lütfen bunu hani kendi çalışmalarınızda da e, göz ardı etmeyin. E, sıvı sıcaklığı ile ilgili bir grafimiz var. Bakın burada gördüğünüz gibi soğuk veya e, sıcak veya soğuk, soğuk e, sıvılar pipetlenirken ne yapmamız gerekiyor? Her pipetlemeden sonra mutlaka ucun değiştirilmesi gerekiyor. Sonuçlarınızın mümkün olan en iyi doğruluğa ulaşmasını istiyorsanız. Bakın Normalde şurada bir aslında dediğim gibi bunlar sizin çalışmanıza göre, hassasiyetinize göre sizin çalışmayı yapıp ona göre kendinizi doğrulamaya yapabileceğiniz şeyler. 22 santigrat derece aşağı yukarı ortam, ortam sıcaklığı veya laboratuvarda ayarladığınız sıcaklık bakın. 1000 mikrolitre aşağı yukarı aldığınız zaman 22 derecede aynı volümü referans... Volümü yakalıyorsunuz. Yani ben 1000 mikrolitre pipeti ayarladım. Mikro ayarladım. 22 santigrat derecelik bir sıvı çektiysen veya ortamda oysa sıkıntı yok bakın. Ama 5 derecelik bir ortamda veya şeyde sıvıda 960 mikrolitrelik bir hacim çekmiş olur. Veya pipetleme yapmış olurum Bu çok bir büyük bir rakam aslında bakın. binde Veya 28 santigrat derecede, 30 santigrat derecede bir ortamda veya e, sıvıda yapmışsam bakın aşağı yukarı bir 25 mikrolitre bir fazlalığım olmuş oluyor. Belki 1000 mikrolitrede aslında çok yüksek rakamlar bunlar ama belki hassasiyetiniz çok yüksek olmadığından dolayı bunları tolere edebilirsiniz ama daha düşük sıcaklıklarda o e, aralığınız daha dar olacağı için e, sizlere daha e, hassas olmayan yaratabilir. Hani o konuda sizleri uyarayım. Şimdi e, doğru pipetleme teknikleri nelerdir? Onunla ilgili birkaç şey. E, bu çok önemli. Hani, e, biliyorsunuz ama tekrar hatırlatmak isterim bu e, sunumumda tekrar. Ee, mutlaka ve mutlaka pipet dik pozisyonda tutulur mutlaka pipet ucu sıvı yüzeyine 2-3 mm uzaklık olacak şekilde çekme işlemi bakın yapılır yani aşağı doğru çok fazla daldırılmaz dibe ee, yüzeye yakın ve mutlaka ve mutlaka dik olması gerekiyor yan çekerseniz volüm kaybı olur bu çok önemli ve belli bir ritimde biraz önceki slaytlarımda ilk önceki slaytlarımda bir belirtmiştim. Ritmi yakalayamazsanız çok hızlı çekerseniz bırakırsanız e, hava çekmiş olursunuz. Yani kabarcık oluşturursunuz. Bu da yanlış volüm çekmenize neden olur. O yüzden belli bir ritimde çekmeniz gerekiyor. Dediğim gibi elektronik pad'ler bunu belli bir ritimde yaptığı için hata sistematik ve random hatalar daha düşük oluyor. Ama hani siz elle yaparken bu mutlaka ve mutlaka e, bir 90 derecelik açıyla ve yavaş bir ritimde çekilmesi gerekiyor. Dağıtmada da mutlaka ve mutlaka 90 derecelik bir açı ve bunu belki de çok atlanıyor. Çok özür dilerim. 45 derecelik bir açı evet ama kabın duvarına pipet ucu e, dayanarak e, yapılması gerekiyor. Çünkü köpürüyor diğer türlü. Köpürmeden e, hani eğer pipet çok, ve çok kullanmışsanız bilirsinizdir. Pipet eğer bir kenara, bir köşeye, bir e, e, duvara, kabın duvarına yaslamazsanız aslında bırakırken köpürme yapar. Belli bir hacimdeki e, sıvı tekrar kaçar. Şey yaparsanız e, onu engelleyemezsiniz içeri kaçar. Bunu engellemenin tek yolu işte e, mikro pipet ucunu duvara, e, kabın duvarına e, şey yapmaktır, draptır. Aksi takdirde mutlaka ve mutlaka sizin e, şey olacaktır volüm kaybınız olacaktır. Bunu lütfen e, göz önüne alın. Bu çok önemli. Mutlaka kenarda e, bir yerde e, kabın duvarına 45 derecelik bir açıyla bunu e, pipetlemeyi veya sıvıyı iletmeyi sağlamanız gerekiyor. Şimdi e, birkaç pipetleme çeşitinden bahsedeceğim. Yine bu önemli. Bu e, önemli. Sizin çalışmalarınız önemli, kiminiz belki daha e, kaba e, pipetlemeler yapıyor, belki de bazılarınız mikrobiyolojide e, çalışıyor, kiminiz molekülerde çalışıyor, kimi ilaçta çalışıyor. O e, ürün veya mune sıvı, sıvılarınız birbirinden farklı. Onlara e, neler vardır, e, farklı farklı neler yapabilirsiniz onlardan bahsetmek isterim. Düz pipetleme hepinizin bildiği biraz önce bahsedilen e, pipetlemedir. Nerede kullanılır? Bu önemli. Büyük hacimli sıvılarda yani e, 20 mikrolitre 20 mikrolitre, 100 mikrolitre 1000 mikrolitre yani aşağı yukarı e, yani 100 mikrolitreden sonrakilerin hepsini büyük, büyük hacimli sıvılar diye düşünebilirsiniz. İkincisi akışkan sıvılar. Yani su gibi olan viskos e, olmayan, e, cidara yapışmayan sıvılar düz pipetlemeyle rahatlıkla pipetlemesi yapılır. Ya da az miktarda deterjan veya protein içeren sıvılar. Eğer bir ürün, sıvı ürün, deterjan veya protein içeriği yüksekse düz pipetleme onlar için uygun değildir. Onu biraz sonraki slaytlarda göreceğiz zaten. Ama düz pipetlerde normal sıvılarımız, reaktiflerimiz için uygun bir pipetlemedir. Bir sonraki slaytımızda. Sizlere düz pipetleme dedik, şunlarda şunlarda kullanılır dedik. Ne demektir düz pipetleme? Biliyorsunuz 1'e e kadar basıyorsunuz, alıyorsunuz, çekiyorsunuz. Ondan sonra ikiye kadar boşaltıyorsunuz. Bu düz pipetlemedir ve herkesin bildiği pipetlemedir. Bir ve iki kısımları vardır biliyorsunuz. 1'e kadar basarsınız, sonra çekersiniz, sonra ikiye kadar pipetimcudaki bütün bölüm boşaltırsınız. Bu düz pipetlemedir. Dediğim gibi düz pipetleme büyük sıvılı, büyük hacimli sıvılarda e, normal e, viskos şey akışkan sıvılarda protein ve deterjan ürün e, içeriği olmayan normal sıvılarda kullanılır. Peki Peki ters pipetleme nedir? Bu çok fazla aslında bilinmeyen veya kullanılmayan bir pipetleme ama bazı koşullarda çok fazla ee, yararlı olacağını düşündüğüm, yararlı olduğunu düşündüğüm bir pipetleme şekli. Ee, ters pipetleme özellikle biyolojik sıvılarda. Yani siz e, moleküler çalışıyorsunuz, histolojik çalışıyorsunuz, biyolojik sıvınız var. Proteini, köpüren bir sıvınız var. Y yüksek miktarda protein veya deterjan var. Ee, PCR'da çalışıyorsunuz veya diğer şeyleri çalışıyorsunuz ama e, ürününüz e, yüksek miktarda protein veya deterjan içeriyor. Akışkan olmayan sıvınız var. Yani su gibi değil, böyle cıvık bir sürü sıvınız var. Ya da en önemlilerinden bir tanesi, hacminiz küçük. Yani 0,5 mikrolitre, 0,1 mikrolitre, 0,2 mikrolitre çalışıyorsunuz. Çok küçük hacimlerde çalışıyorsunuz veya pahalı ürünler çalışıyorsunuz. Yani e, işte çok küçük bir yaldeki bir ürünün protein miktarı bile 1000 eurolar, 2000 eurolar olan e, ürünler bunun için iki şekilde çalışma yapabilirsiniz. Ya ters pipetleme yapacaksınız ki bunu göstereceğim. İkincisi low, low motion diye pipet ucu vardır. Yani içerisinde kalıntı bırakmayan yani e, içerisi polisajlanmış pipet ucu. Bu pipet uçları diğer standart pipet uçlarına göre e, ürünü e, içerisinde cidarında hapsetmez veya onu şey yapmaz, tutmaz direkt olarak verir dışarıya. Bu işte protein içeren, köpüren, işte küçük hacimli sıvılarda önerilen bir pipetucudur. Ya da ters pipetleme yaparsınız, işte bu ürünlerden. Şimdi e, onunla ilgili bir şeyimiz var. Bakın tam tersi burada da ikiye kadar basıyorsunuz. Son yani son basamağa kadar basıyorsunuz. Hepsini çekiyorsunuz ve birinci e, var pipetleme yapıyorsunuz. Bu ters pipetlemedir. Normal standart pipetlemenin tersidir. Dediğim gibi biyolojik sıvılar protein içeren, deterjan içeren küçük volümlü e, sıvılar, akışkan olmayan sıvılarda kullanılabilecek bir yöntemdir. Dediğim gibi eğer gene küçük sıvılarda da önerilir. Çünkü küçük sıvılarda düşünün küçük sıvılarda e, bir, bir ürün alıyorsunuz e, ve küçük sıvıysa pipet ucunda normalde ucunda kalmaması gerekiyor. Ama ister istemez kalır. Pipet ucunda çok ucunda sıvı kalır. Onu engellemek için ya low, re, low retention e, pipet ucu kullanmanız gerekiyor ya da dediğim gibi ters pipetleme yapıp daha fazla hacim alıp e, pipetleme yapmanız gerekiyor. Bu iki e, şıktan birini kullanmanız mümkün. Peki Burada çok güzel bir slaytımız var aslında. Bu, bu slaytları daha çok e, beğeniyorum ben. Tam olur e, olan şeyi gösteriyor. Bakın viskos, viskos sıvılar için ters pipetleme ve çoklu, çoklu dağıtım teknikleri en iyi sonuç verir. O, çoklu dağıtım biraz sonra geçeceğim sizlere. Viskos sıvılar yani işte protein, deterjan içeren yoğun sıvılar. Bakın e, forward pipetlemeye bakalım. Yani aslında düz pipetlemeden bahsettiğimiz, normal, standart olarak herkesin kullandığı pipetleme. Bakın, işte burada aslında şey de var. Ee, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Işte ön ıslatma falan yapıyoruz ya, bakın beş veya altıncı pipetlemeden ancak otur, otur, otur, oturuyor pipet. Yani pipet ucu. ondan sonra e, standart olarak e, doğru çalışmaya başlıyor. Doğru volüm oluyor. Kırmızı gördüğünüz, bakın ama İlk Dispensing'lere bakın 6'ya kadar doğru volümde almıyor ve çok fazla oynamı var bak dikkat ederseniz 100 değil de 94 alınmış mesela ama reverse pipetlemeye bakalım ee, ters pipetleme bakın mavi çok az bir oynama var yani 100 mikrolitre değil de 99 ve daha sonra ikincisinden sonra düzeliyor tamamen ve şu şekilde sapma olmadan 100 mikrolitre olarak doğru olarak alıyorsunuz. Veya multi dispensing dediğimiz çoklu dağıtma yöntemi biraz sonra ondan bahsedeceğim. Onu da yaparsanız gene aynı şekilde e, sistem anında oturuyor. Burada tabii dediğim gibi bir faktör daha var. E, üst pipetleme yapıyoruz ama ön çalkalama işlemi belki yapılmamıştır. Burada çalkalama işleminden sonra sistem oturuyor. E, belli bir doygunluğa ulaşıyor pipetucu ondan sonra oturuyor. Ama reverse e, ters pipetleme de diğer direkt olarak sistem doğru volümde çalışmaya başlıyor. Çoklu dağıtmadan bahsettik biraz önce ee, pipetleme çeşitlerinden, Onlar, onun hakkında biraz e, bilgi vereyim. Çoklu dağıtma şu demek aslında, kaptaki bütün uz ve eşit miktarda dağıtılır. Ee, mikro plate ve uzun pipetleme serileri çalışırken yapılması tavsiye edilir. Yani dilüsyon yapıyorsunuz veya microplate eee isimde veya uzun pipetlemeler yapıyorsunuz. Topdaki bütün şeyi çekiyorsunuz aslında bu elektronik pipette çok e, kullanışlı bir şey. Şunu yapıyorsunuz. E, mikro, elektronik pipet diyorsunuz ki 1000 mikro 1000 mikrolitral bunu 100 100 100 100 dağıt. Veya mikrolitral 20 30 40 50 diye dağıt. Ama testlerde mesela şey daha kullanışlı belki olabilir. 100 mikrolitro alıp işte 10 10 10 20 20 dağıt. Yani o e, kuyucuk boyunca aynı volüm istediğiniz şeye e, atabiliyorsunuz, e, gönderebiliyorsunuz. Diğer ise bunlar hep elektronik bedler dediğim gibi otomatik kendi yapıyor. Yani 100 çekip 10, 10, 20 20, 21 dağıtabiliyorsunuz. Seri dağıtma ise ka, e, kaptaki bütün sıvı çekilir, e, seçilen hacimde dağıtılır. İşte dilisyon serileri veya kalibrasyon eğrileri kullanırken daha çok kullanılır. E, Bunlar oluşturulur, kalibrasyon eğrileri hazırlanırken, seri dağıtma veya işte dilisyon genelinde şekilde yaparken, işte hacmi seçiyorsunuz, ona göre dili şey yapıyorsunuz, diliyor ediyorsunuz veya dağıtıyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz. Ee, burada bir de dilisyon var aslında. Onu e, çok e, bahsetmek isterim ondan. Ee, i̇lk önce bir sıvı çekilir, sonra ee, hava bırakılır ve tekrar başka bir sıvı çekilir ve hava boşaltılır. Yani e, mikro, mesela elektronik mikro, mikro de yine o şekilde yapılıyor. Siz diyorsunuz ki 10 al, 20 al, işte 30 al. 10 mikrolitre çekiyor sonra tak diye hava bırakıyor. Arasında bakın gördüğünüz gibi mavi sıvıyı çekmiş arada bir hava boşluğu var ve altında diyelim gidiyorsunuz yan taraftan 20 mikrolitre çekiyorsunuz. Daha sonra bunu ikisini birden aynı kuyucuya boşaltıyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Daha çok düllisyon örnekleri ve raatikler hazırlanırken gene bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ee, yani e, orada bahsettiğim gibi e, bunlar manuel olarak da yapılabilir ama elektronik olarak bazı e, koşullarda e, hem kullanım açısından daha e, elektronik petre daha rahat yapılır ve sizi hatayı da engelleyerek daha rahat yapabilirsiniz. Eğer çok fazla pipetleme yapıyorsanız. Onun dışında titrasyon var. Onu da e, koydum. Aslında titrasyon çok fazla e, bu, yani bu şeyde kullanmak zor. E, manuel e, mikrop, mikropette ama e, mesela elektronik mikropetlerde Sartorius için söyleyeyim ben. Titrasyonunuz var. Ayarlıyorsunuz. E, konsantrasyonu bilmiyorsunuz bir bileşik için titrasyon yapıyorsunuz ya. Yukarıdan sıvıyı damlatıyorsunuz. Renk değişiminizi görme, görmeniz gerekiyor. Is, e, İstediğiniz şeye ayarlıyorsunuz damlayı da atacağı volümü de ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki 1 mikron mikron gönder veya 0.5 mikrolitre pardon. 0.2 mikrolitre gönder. 100 100 mikrolitrelik bir hacim çekiyorsunuz. Onu 0.1 0.1 gönderiyorsunuz. Veya işte atıyorum ne kadar istiyorsanız. Bu şekilde titrasyonu da e, yapabiliyorsunuz. E, şeyde sizin mikropetinizde yapabilirsiniz. Yavaş yavaş sunumun sonuna gelmeye başladım. Burada aslında slaytı bitirmeden önce bir şey daha bahsedeceğim sizlere. Birkaç slayt daha var. Buraya girmeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi mikrobiyolojik veya moleküler çalışmalarda biraz daha farklı tabi. Orada biraz daha dediğim gibi. İlk başta bahsettiğim işte küçük hacim hacimli hacimli ürünler, e, reaktifler, pahalı ürünler olduğundan dolayı e, volümde e, sıkıntı yaşamamak için ya low retention e, polisajlanmış tüp kullanmak gerekiyor bütün volümü aktarmak için ya ters betleme kullanmak gerekiyor ve e, orada slayta almadım ama e, çünkü o tamamen başka bir şeyse kontaminasyonlar var biliyorsunuz hem Pipeti kontaminasyonu hem de işte pipet ucunun kontaminasyonu, işte filtreli e, mikropipetler var, şey e, mikropipet uçları var. O pipet içlerini kullanmak gerekiyor. Çünkü e, sartorius'un orada bir farklılığı şu, pipet ucuyla e, pipet ucuyla filtre arasında bir hava vardır. Normalde diğer markalarda hiç hava yoktur. Direkt çektiğiniz volume 1000 mikrolitre teksinde direkt e, filtreye dayanır. Sartorius'te ise arada şey vardır, hava vardır. Hiçbir zaman filtreye ulaşmaz. çektiğiniz valim, o yüzden kontaminasyon riski daha azdır. Ee, ama e, şeydeyse tabii küller ve işte mikrobiyolojik çalışmalarda mutlaka ve mutlaka e, önerimiz e, filtreli uç kullanmak. Yoksa kontaminasyon riski her zaman var ve biliyorsunuz zaten kontaminasyon olduğu zaman belki de o çalışmayı tamamen e, çöpe. Atma riski bile var ee, başımıza gelebiliyor. Size son olarak son iki slaytım sizlere şeyi veriden bahsetmek isterim toparlamak gerekirse pipetler yıllık olarak servis verildi pipetler e, yıllık olarak servis verildi en az üç ayda bir kontrol edildiğine emin olun. Yani pipetler çok fazla pipet mikropipetler çok fazla kullandılar kullanıldıklarından dolayı ayarlarında çok fazla sapmalar olabiliyor. O yüzden mutlaka en az 3 ayda bir bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Ee, ya kendi servis kendi servisiniz tarafından veya e, servise gönderdiğiniz, hizmet aldığınız firma tarafından veya kalibrasyon firması tarafından mutlaka ve mutlaka e, servise hizmeti alın. Yoksa çektiğiniz volüm tamamen farklı olacaktır. Yani ben 100 mikrolite çekiyorum diyorsunuzdur ama belki de 95 çekiyorsunuz veya 105. Mutlaka ve mutlaka böyle olacaktır. Kalibrasyon e, aralıklarını iyi belirlemek gerekiyor. Eğer çok çabuk ayar gidiyor, ayarlamanızı yapmanız gerekiyor. E, bu çok önemli. Pipet ucuna zarar verme riskini en aza indirmek için mümkünse raflı uçlar kullanmak gerekiyor. Diğerini elle yaptığınızdan dolayı kırılma olabiliyor veya tam yerine pipetle pipet ucu uyum sağlamayabiliyor. Yani tam takamayabiliyorsunuz. Pipet rafta ise direkt olarak, optibot olarak anlıyorsunuz oturup oturmalarını. o önemli. Kullanılmadıklarında pipetleri dikey tutmak için pipet standı kullanın. Eğer içerisinde sıvı olan bir pipet ucu pipet mikropete takılıysa ve siz yan koyarsanız içerisindeki sıvı pipetin içerisine geçebilir, kontamine edebilir, bozabilir. Ee, en büyük tabi sıkıntı orada kontaminasyon. Kontaminasyon bizlerin de fark etmemişsinizde ama mikrobiyolojik analizlerde işte kültürler birbirine karışmış olabilir. Bu çok önemli. Bunu e, cihazın e, mikrop içerisine e, ürünün geçmesini engellemek için e, tipkon filtreler vardır yani e, o yuvarlak e, kısma giren e, çok kullanımlı filtreler vardır. Onu koyabilirsiniz. Onu koyup PET'in içerisinde sıvı girişini engellersiniz. Ee, ya da öyle bir dekantaminasyon sonuçluğunu kullanın. Önerimiz o. İşte örneğin distel diyebilirim veya farklı şeylerden söyleyebilirim. Ama ee, dekontaminasyon önemli. Zaten şu an gerçi sizin ee, belki laboratuvarda kullandığınız şu anki elektronik dışındaki mikro PET'ler biliyorsunuz. Çoğu şeydir. Full otopla alabilirdir. Hem yani, Ayrıp da otopla alayabilirsiniz ya da full olarak otopla alayabilirsiniz zaten sistemde. Son olarak ee, e, ya bu aslında Z faktörü çok fazla kullanmıyorsunuzdur tahmin ediyorum ama işte doğruluk hassasiyetini kontrol etmek Z faktörü olmadan bir yapılmaması gereken bir şey. Pipetin hacim aralıkların ötesinde kullanmak kesinlikle yapılmaması gereken bir şey hem yanlış alırsınız hem de eğer 1000 mikrolitre ise 1200 çekmek isterseniz hem ekemezsiniz ama fazla çok az bir volüm alsanız bile pipetin ucunu kontamine etme riskiniz her zaman var. Pipet takarken pipeti herhangi bir yerde sallamak e, doğru değildir. Yani içerisine girsin diye pipet ucunun tam uyumlu sağlaması için yalnızca aşağı itmeniz gerekiyor. Eğer ittiğiniz zaman pipet e, ucuna mikrop takılıyorsa takılıyordur. Takılmıyorsa zaten uyumlu değildir lütfen zorlamayın. Çünkü ya, hem yanlış sonuç alacaksınızdır, hem de pipet ucunu çıkartırken e, muhtemelen çok sıkıştırmazsanız e, mikropet bunu atmayacaktır. E, çok teşekkür ediyorum ben e, katıldığınızdan dolayı. E, benim sunumum e, bu kadardı. E, biraz da sizlere e, sorularınız var diye e, Zaman bırakmak istedim. Dengühan Hanım sormuş. Uçucu kimyasallarla püpetleme nasıl yapılmalı? Burada daha viskos sıvılarda yapıldığı gibi ters püpetleme mi öneriliyor? Ters püpetlemede nasıl hareket etmeliyiz? Bir de otomatik püpetlerin otoklavlanması nasıl yapılıyor? Onları direkt mi otok, otoklava koyuyoruz? Vesaire yapılması gerekenler neler diyor? Bir de bazı püpetleme uygulamalarında püpetin ucu kesilip sıvının daha hızlı bir şekilde alınması sağlanıyor. Bu evet. uygulama doğru mu? Evet. Aslında evet. bayağı bir soru sormuş Dengühan Hanım. Burada. Evet. Evet. Yani şöyle şimdi gördüm e, şeyden bir bakayım e, e, sahalarda bir slide'da vardı. Eğer uçucu buharlaşıyorsa yani buharlaşması yüksek bir e, sıvıysa e, önerilen ortamın e, nemini arttırmak. Yani e, buharlaşma şundan olur. E, havanın nemi doymamışsa e, sıvı e, buharlaşmaya başlar. Ne zaman ki havanın nemi Koyarsa o buharlaşma azalır ve durur. O yüzden önerimiz e, sıvınız çok yoğun boğarlaşıyorsa ya şunu yapmanız gerekiyor. O biraz sıkıntılı tabi e, ortamda arttırmanız gerekiyor. Tabi bunların e, olabilir tesisi sizin laboratuvarda yapabilirsiniz. Hani ayrı bir şey onu hani her zaman ol, olamayabiliyor ama iki üç tane farklı cihet bir dediğim gibi şey yapabiliriz. Orada e, havanın nemi için şey yapabilirsiniz, havanın nemini yükseltebilirsiniz. Havanın nemini yükseltirseniz e, uçuculukta azalacaktır. Viskoz sıvılardaki gibi e, ters pipetleme yapılma yani o şekilde yapabilirsiniz. Onu denemek lazım çünkü şöyle bir şey viskosta aldığınız zaman şunu düşündünüz tabii, yani düşünüyorsunuz, visko, ya ben acaba dediğim volümden daha mı azaldım? O arada alırken işte buharlaştı mı veya bunun önüne geçmek için ters pipetleme bir seçenek olabilir çünkü ters pipetlemede düz pipetlen düz pipetlemeden daha çok volüm alırsınız. O yüzden o kaybettiğiniz aslında volumeyi ters pipetlemede e, şey yapabilirsiniz. E, yerine koyma şansınız var. Onu bir deneyebilirsiniz ama e, orada şunu söyleyeyim ben benim nahtsane önerim çünkü böyle konular biraz daha şey konular hani kesin konuşma sakınca, sakıncalı şeyler benim önerim ee, orada şey yapabilirsiniz, dediğim gibi 4 haneli, 5 haneli bir teraziniz varsa e, deneyin lütfen. Normalde e, normal bir buharlaşmayan bir sıvı alın, pipetleyin, terazide tartın. Bir de sizinkini tartın. Eğer hakikaten az bir e, volüm azalması varsa tens pipetleme deneyin tartın. 100 mikrolitre için aşağı yukarı 100 gram bir şey olacaktır. Yani gramajları göreceksiniz zaten siz. Aşağı yukarı oynamalar aslında sizin e, haciminizdeki işte azalma ve var. Onu o tartımla aslında çekebilirsiniz orada. Hem ters pipetlemeyi deneyin, hem düz pipetlemeyi. Sizin için hangisi e, daha olacağını göreceksiniz. Eğer e, havanın nemini arttırmaya şansınız yoksa ortamda. İkincisi otomatik pipetler aslında manuel otomatik pipetler otokla olunabilir. Folyo tokla zaten. Onu bütün olarak folyoya sarıp tokla alabilirsiniz veya 3'e 3 üç parçaya ayırıp sensör üzerinden bahsetmek bahsedersem 3'e ayırıp içini o şekilde de şey yapabilirsiniz. Otoklavlayabilirsiniz. Ama elektroniklerin sadece alt tarafı tabii takdir edersiniz. Alt tarafı e, şey olur. Eee otoklavlanabilir. Alt tarafını çıkartıyorsunuz, onu otoklavlıyorsunuz. Ama manuelde sıkıntı yok. Onları istediğiniz gibi eee otoklavlayabilirsiniz. Eee Kaplama yapılması dediğim işte aynı şekilde folyoyla, e, alüminyum folyoyla e, kaplayıp yapabilirsiniz. Şimdi pipet bir iki, üçüncü veya dördüncü soru ama pipetleme uygulamalarında pipetin ucu kesilip sıvıların da aslında dediğiniz gibi bu güzel bir soru. Viskos e, ürünlerde yapılıyor daha çok. Hani pipet ucu çok küçük ucu e, dar olduğundan dolayı eğer yavaş ritimde çekemiyorsan yapışıyor ve hava çekiyorsunuz. O yüzden pipet ucu kesiliyor uç taraftan. Ama orada ufak bir volüm kaybı oluyor bilginiz olsun. O yüzden viskoz sıvılarda pipet ucunun e, şey olmasından ziyade kesilmesinden ziyade önerim ters pipetleme. Yüz pipetleme yapmaktansa ters pipetleme daha doğru olacaktır. Çünkü yüz pipetlemede aslında testinizden dolayı o kesilen uç kadar da 60 oluyorsunuz volümü. Yani o kes diyelim o kestiğiniz hacim ne kadara denk geliyor atıyoruz ki mikrolitreye. Siz 0.2 mikrolitre daha az hacim pipet ucuna çekiyorsunuz. Dolayısıyla pipetlemede de o kadar e, düşmeler oluyor. O yüzden önerim ters pipetleme belki sizin için daha e, şey olacaktır. Daha doğru olacaktır pipet ucunu kesmeye göre. Yani şöyle söyleyeyim ters pipetleme aslında çok kullanışlı ama çoğu yerde kullanılmayan benim gördüm ben. Üniversitede de çok kullanmadım işin açıkçası ama çok kullanışlı bir e, şey. E, pipetleme çe çeşidi. E, çok fazla ama kullanılmıyor aslında ama dediğim gibi kullanabilirsiniz aslında. Rusya Hanım'ın bir sorusu var. E, buyurun. E, Mikroplet küçük hacimlerde ayarlandıysa işlem bittikten sonra mutlaka hacim sıfırlanarak bırakılmalı diye okumuş. Ya sürekli sıkışarak e, bırakıldığında hassasiyet değişiklikleri olabiliyormuş. Bu konuda sizin düşüncenizi soruyor. Yani sürekli sıfırlamamız mı gerekiyor pipetler kullanmadan sonra? Biraz soru aslında şey e, yani o çok fazla yapılmıyor işin açıkçası ama mutlaka şeydir ama çok fazla etkilediğini ben düşünmüyorum çünkü orada şey var yani aslında en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz orada e, ondan ziyade şu e, şimdi mikro pipeti siz ayarladınız bir hacme eğer kilit mekanizması yoksa bir pipet ucunda siz hatta şey e, pipet ucuna bastırma yerinden ayarlanabilir pipetler var ondan çeviriyorsunuz zaten ama kilit mekanizması yoksa o siz bastıkça o kilit mekanizması olmadığından dolayı pipet hacmi her zaman kayıyor aslında. Özellikle eski pipetlerde çok görürsünüz. O orada şunu yapmanız gerekiyor yani e, her defasında sıfırlama yapmaya gerek yok ama kilit hacmini ayarladıktan sonra kilit mekanizmasını kapatıp o şekilde pipetleme yapıp ondan sonra bırakmanız gerekiyor. Kilit mekanizması açık olduğu zaman. E, mikropipette e, pet hacim kaymaları meydana geliyor. Siz farkında olmuyorsunuz ama basarken o mesela 100 de 101'e kayıyor görüntü. O dört haneli işte mercekten görüyorsunuzdur. 102'ye kayıyor. Yani bazen fark etmezsiniz ama belki de baktık çektikten sonra görürsünüz. 101, 102'ye kaymış veya 98'e kaymış. O yüzden flit mekanizması olan mikropipetleri kullanmak her zaman daha doğru. Yani sıfıra ben tekini e, işine çıkası görmedim. Biraz da fazla uğraştırırsınız. E, yani o çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum işine çıkacaksınız. Evet, düşüyorum evet. bir şey var 3-5 evet. evet. kez ıslatın, ıslatmalıyız dediniz. Bu işlem sonunda Sudan dolayı çözeltimizi seyretmeye girişim seyretme girişimde yol açmaz mı diye soruyor. Yani ıslatma işlemi aynı çözeltide yapılıyor bildiğim kadarıyla ama sizin yorumunuz aynı neredeydi? Aynen aynen. Orada seyretme olmaz. Siz niye seyretme olmaz? Şöyle düşünün. Ben 100 gram 100 litrelik bir su var. İçine 90 işte 50 gramlık şeker koydum. %50 şeker var. Ama ben e, çalkalama yaparken o %50'yi çekiyorum. Yani her taraf homojense %50'yi çekeceğim. Yani orada sadece şekeri çekeceğim veya ötekini çekmeyeceğim değil. Homojen bir sıvıda bütün hepsini çekeceğim için cidara yapışan da eee sıvıda da %50'si şekerli olacak. Yani orada evet. konsantrasyon azalması meydana aslında yani mantıklı bir soru aslında güzel bir soru ama orada meydana gelmeyecektir. Ondan dolayı bir şeyden hani korkmayın o şeyden dolayı hani fiziksel e, solüsyonların fiziksel özelliğinden dolayı bir azalma, konsantrasyon azalması en azından meydana gelmeyecektir. Evet Aslı bir soru soruyor. Pipete takılan fitreler sıvılarla temas etmesi sonucu hava ile teması azalır mı? Yani hava daha masava çeker mi soruyor elbette. Yani orada ne söyleyeyim ben? Aynen öyle aslında e, güzel bir nokta. Aynen dediği gibi. Yani orada e, en büyük sıkıntı o. Yani siz e, filtreye hem şey yaparsınız, sıvıyla e, kontamine ettiniz ve e, sıvı girdi şeyin içerisinde. Bir sonraki almanızda ne şey olacaktır? O gözenekleri kapadığından dolayı siz yeterli hacim almayacaksınız. Aslında ben onu söylemeyi unuttum. Çok güzel bir noktayı ben söylemeyi kaçırdığım noktayı söyledi dinleyicimiz. Çok doğru. Yani o çektiğiniz zaman o yüzden dedim ya Sartorius'ta şey volüm arasında hava vardır. Yani siz ne kadar çekerseniz çekin o sıvının son geldiği noktayla filtre arasında geniş bir gap vardır, hava boşluğu vardır. Ondan dolayı. Diğer rakipler için şey yapmıyoruz. Yani şey, şey Sartorius'un çok fazla ürünlerinden bahsetmedim, genel bahsettim ama orada farkı o. Yani Sartorius'ta da bir gap var. Teklerinde çok fazla gap yok. Direkt mesela filtrenin tam dibine kadar suyu şey çekebiliyorsunuz. O yanlış arkadaşın söylediği gibi. Direkt olarak düşün sağa biraz çevirdiğin zaman bile değecektir. Yani dik tutuyorsunuz getirdiniz 45 derecelik bir açıyla boşaltacaksınız. Direkt olarak üstteki filtreyi alsanız çıkıyorsunuz e, suyla. Çok doğru bir aslında şey, evet ee, bir yorumlu. Bir şey daha var Mustafa Hı. Bey. E, pipete birden sıvı çekmek mekanizmanın içine sıvı kaçmasına neden oluyormuş. Bu doğru mu diye soruyor Rezan Üzer. Çok özür dilerim, bir de alabilir miyim soruyu? Yani şey, burada sorduğun soru şu anladığım kadarıyla pipete aniden sıvı çekmek. Yani bir anda ha, tabii, tabii. E, bunu bırakmak, <gülüyor> tersine içersene sıvı kaçmasına neden oluyormuş. Doğru mudur Aynen ya? öyle. Evet Orhan Bey, hani, e, dinleyicimizin söylediği şey çok doğru, ee, eğer hızlı çekerseniz bir, köpürme yaratırsınız, volüm kaybı yaratırsınız, iki, çok hızlı çekerseniz o fışkırmadan veya köpükten dolayı tüketin içerisine sıvı numune kaçmasına sağlayabilirsiniz. Zaten hızlı çekerseniz istediğiniz volümü de alamazsınız, yani yanlış olur. O yüzden hani, belli bir ritim olması gerekiyor e, diye bahsetmiştik. Güzel bir soru. Orada da e, bizim çözümümüz şu aslında bizim diye genel bir yani bütün firmalarda var işin açıkçası. E, bunun hani mikropetin içerisine e, şurada e, geri de geleyim slaytta da göstermeye çalışırım. Mikropetin ucuna e, mikropetin ucuna pipet ucuna değil mikropetin ucuna filtre takılıyor küçük filtre. Bu e, pipet ucu filtrelerden farklı bir şey. Çok kullanımlık. İçerisine ürün kimyasal kaçmasını engelliyor. Düşünsenize, solventiniz var, e, kimyasal olarak tarif edici, plastiğe tarif edici veya kuruduğu zaman sıkıntı yaratıyor. Onun içerisine girmeyi engelleyici olarak küpet e, uçlarının ucunda şey vardır, e, mikropetlerin ucunda özür dilerim, filtre takma yeri vardır. Onu taktığınız zaman filtre kon bahsetmiştim zaten. E, Onla siz filtre uçu, mikropet ucunu e, İçerisinde numune geçmesinin önüne geçmiş olursunuz. Bu da bir seçenek ama söylediği doğru. Evet, Bursa Hanım'ın da bir asla soru değil de ne kadar çok hata yaptığımız sizin sayenizde fark ettim. Bu faydalı seminer için çok teşekkür ederim diyor. Ee, Zeynep Hanım'ın bir sorusu var. Kimyasal bir sıvı yıkerken örneğin metanol pipetin ucunu genişletebiliyor. Bu tür kimyasallarda yıkama yapmak doğru mudur? Musa Bey şey aslında aslında çok güzel bir soru. O şimdi e, yani bazı bazı tarih ediciden bahsediyorsunuz ama şimdi kullandığınız şey önemli, şey önemli. Pipet ucunun kalitesi çok önemli. Yani o pipet uçların bir kalitesi var, püritesi var. Polipropilenden yapılıyor, yapılıyor bir tümer aslında Bunun kalitesine göre o pipet ucunun şeyi de değişiyor. Yani sertifikalı pipet aldığınız zaman zaten onların kimyasal uyumlulukları vardır e, şeyde ama maalesef e, yani o konuda şey söylemek istemiyorum yani o firma bir firma değil. Yani bu Sartorius'un genelinde de bir şey değil, daha genel bir şey söyleyeceğim ama eğer kaliteli bir firmadan veya Avrupa'dan geliyorsa onların zaten lot çıkışları ve e, şeyleri var, e, e, belli bir pürüteleri var, analizleri var. Ama e, standart olarak ucuz diye alınan e, pipet uçlarında bazı sıkıntılar e, çıkabiliyor. İşte böyle söylediğiniz gibi kimyasal uyumluluk sıkıntıları çıkabiliyor. E, yani ikinci olarak e, bu bir neden ama ön çalkalamada şey dediniz ya, yani etanol olsa da şöyle söyleyeyim, e, diyelim e, pipet ucuna, biraz bir dejenerasyon yarattı. Ama işte orada bile çalkalamak önemli çünkü 2-3 defa çalkaladığınız zaman o dejenerasyonun meydana getirdiği volüm kaybını en azından şey yaparsınız. Ee, eğer çok fazla tabii dejenerasyon yapmışsa değil yani hani çok fazla yamuk yumukluk yaratmışsa zaten hacim değişmiştir. Ama e, çok az bir e, dejenerasyon da bile o tersine çalkalama yaptığınız zaman ürün şey olacağından dolayı e, tamam homojen olarak yayılacağından dolayı aslında üstesinden gelmiş olursunuz. Ama benim tavsiyem e, pipet ucunun e, kimyasal uyumluluğuna göre tabii yapmak daha doğru olacaktır. Eğer kimyasal uyumluluğu onu karşılamıyorsa e, sıkıntı çıkacaktır. Evet. Büşra Hanım'ın bir sorusu var. Aspirasyon işleminde pipet ucu sıvı üzerine 2-3 mm uzaklıkta olacak şekilde çekme işlemi yapılır dediniz. Fakat biz çalışmalarda Pipet ucunu sıvı içerisinde tam daldırıyoruz. Hava çekmemek amacıyla. Yanlış mı yapıyoruz diye soruyor. Evet. Yani aslında standartta yani Bu pipetleme standartına geçer. Ee, ve hani şey gibidir. 90, 90 derece tutulur. 45 derecede bırakılır. Onun gibi bir şey. E, o sistemde yüzeyin 3 mm altına da e, daldırılması gerekiyor. Daha fazla daldırıldığı zaman e, basınç etkisiyle ne ee, bir e, sapma meydana gelir bildiğimiz olsun. Yani en ideal koşul yüzeyin 2-3 milimetre aşağısıdır. Evet. Ee, onun harcinde yapıldığı zaman hiç e, verişiz. E, Çağalar'ın bir soru sormuş. Pipet uçlarını evet. her kullanırsınız, size ediyoruz. Peki bu uçların kullanım ömrü kaç yıldır diye sormuş. Yani tek kullanımlık pipetler zaten bir defa kullanılıyor bildiğim kadarıyla bunu sormuş demiş Aynen. Aynen öyle yani mikrobiyolojik çalışma kullanacaksa dediği gibi, dedi dediğiniz gibi zaten Orhan Bey şey tek kullanımlık ve atıyorsunuz. Ama yani aslında aslında şudur aslında ya değişiyor tabii şeyden şeye çalışmadan çalışmaya ama aslında önerilen şudur. Ben pipet ucunu mikrob pipet ucunu taktım. işte çalışmamı yaptım 10 kere diyelim. Mikrobiyolojik veya moleküler çalışmıyorum. 10 kere pipetleme yaptım. 10 kere dilüsyon yaptım. Ondan sonra beklenen onu atmaktır. Çünkü 10 15 diyelim 10 15 kere yaptın ve şey yaptın. Siz onu ısıttıkça muhtemelen veya işte o topla muhtemelen hacminde bir genişleme olacaktır. Çünkü polimer yapıda bu. Yani önerilen şu. Gibi, dediğiniz gibi oran besinde tek kullanımlıktır. Ama ola ki yani e, mikrobiyolojik veya şey yapmıyorsanız e, 10 15 kere pipet, mikropet pipetleme yaptınız sonra atmanız gerekir gibi. Yani Devamlı devamlı aynı. Çünkü içerisinde sıvı kalacaktır. O sıvı nasıl yıkayacaksınız? E, bir sonraki çalışmada sıkıntı yaratacaktır. Yani sadece şey açısından düşünmeyin. Veya kontaminasyon yaratacaktır. E çünkü yani nasıl onu çalkalayacaksınız? Veya içerisindeki şeyin, yani suya yatırmak gerekiyor. Veya ne kadar çıkartacak? Kimyasalsa. Yani onların bir sürü e, zorluğu var aslında. O yüzden önerilen 5-6 kere yaptım 10 kere yaptım neyse ondan sonra atmak. Daha sonra yarın tekrar bir daha yaptınız atmak gibi düşünülebilir yani pipet uçtan sterilize edip kullanmak doğru mudur diye sormuş. Tabi tabii, tabii. yani şimdi şöyle mikrobiyolojik ve moleküler düzeyde çalışmalar yapıyorsa mutlaka steril edilmesi gerekiyor. Onlar çünkü siz e, şey çalışıyorsunuz yani herhangi bir deneyde veya şeyde bir e, bir e, bir referans arıyorsunuz veya bir şey arıyorsunuz diyelim ekol arıyorsunuz ekol dışındaki hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. O yüzden testinizden, numunenizden veya başka bir şeyden ekoli gelmemesi gerekiyor. Veya bakteri, başka hiçbir şey gelmemesi gerekiyor. Numunenizi bile steril ediyorsunuz. Çünkü oradan eğer kontaminasyon olursa benim yaptığım çalışmadaki aramak istediğim şeye etkileyebilir veya yanlış konseptik verebilir. O yüzden eğer dediğim gibi mikrobiyoloji ve şeyde çalışıyorsanız mutlaka ve mutlaka steril etmeniz gerekiyor. Ama eğer siz... Kimyasal e, küpetime yapıyorsunuz yani benim için sadece volüm önemli ben alıyorum işte reaktifi şey yapıyorum eğer öyle bir şey ise çok önemli de sterilletmesin evet. ama Şimdi... yani, yani çalışmanın yerine göre değişir ama e, çoğu yani yüzde 50-60 çalışma mutlaka ve mutlaka steril edilmesi gerekiyor bu çok önemli. Benim tek anlamda dilüksiyon yönteminde kontaminasyon olur, olmuyor mu? Ya da hangi işlemlerde bu tercih edilmelidir diye Özge Hanım bir soru sormuş. Güzel. Aslında güzel bir soru bu da. Ee, ya Aslında kontaminasyon olmuyor. Çünkü sistem hava bırakıyor arada. Yani burada tam da orada durmuş. Ee, göstereyim şurada. Bakın şurada bir gap var. Hava boşluğu var aslında. Ama bunu mesela e, benim önerim aslında dediği gibi eğer steril bir şey çalışıyorsa bunu kullanmak çok doğru değil yani eğer mikrobiyolojik bir çalışma yapıyorsa farklı farklı şey, kontaminasyona e, olmaması gereken şeyler yapıyorsa bunu ardı ardına çekmek çok da doğru olmaz yani en azından şöyle söyleyeyim e, Sterilizasyon şöyle bir şey vardır biliyorsunuz hani e, %100 ise yani bir şey sterildir ama ben on, onu otoklav yaptım mı yapmadım hatırlayamıyorum %99 ben bunu otoklav yaptım ama yüzde bir de yapmamış olabilirim. O zaman sterilliği bozulmuştur, sen bir daha yapman gerekiyor otoklavı. Çünkü o arada bir septik bir, bir şey vardır yani e, bir şüphe girmiştir. Burada da aynı şekilde aslında e, bu dilisyonda e, bir 10 mikrolitrelik diyelim bir bu sıvı aldı, 10 mikrolitrelik diyelim bir cep bıraktı, hava bıraktı. Havadan e, normalde geçmesi çok zordur ama Hani sizin sıvınız farklı olabilir, buharlaşma olabilir, kontaminasyon olabilir ama zaten burada dikkat edersiniz, eee daha sonra ürünleri şey yapıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Yani hani şöyle düşünün. Ben aslında bu şu kolaylığı sağlıyor. Ben diyelim 10 oradan alacağım, 20 oradan alacağım, hepsini bir yere koyacağım ya. Orada sonuçta hepsini karıştıracağım. Onu yapmaktansa, iki üç defa yapmaktansa ben diyorum ki on mikrolitre bundan alayım, geçeyim şuraya gap bıraksın, yirmi bundan alayım, otuz gitsin gap bıraksın, otuz bundan alayım, sonra hepsini aynı yere boşaltayım. Aslında bunu yapmış oluyorsunuz. Yani orada zaten e, kontaminasyon, şey yani steril bir durum yok. Zaten hepsini aynı yere boşaltıyorsunuz. Evet, Mustafa abi, bu yöntem anladığım kadarıyla biraz pipet ucu tasarrufu yapmak için de hem zaman hem... Aynen gibi. öyle, aynen öyle. Yapmak için de önerebileceğiniz bir doğru. yöntem ki çok da bence güzel bir yöntem. El alıştıktan sonra çok doğrudan. Doğru. Aslında yani. bunu şeyle yapamazsınız. E, manuelle yapmanız çok zor. Bunu şeyle yapmanız yani. gerekiyor. Otomatik ütü. Yani, yani elektronikle yapmanız gerekiyor Orhan Bey çünkü kaçırırsınız yani. Onu el alıştırması çok zor. Elektronikte ayarladığınız zaman kendi otomatikle bırakıyor. Yani hmm. geri vermesi de yok. Piston geri kaymadığından dolayı. Ama öteki tarafta siz çok çekerseniz öteki ötekinize karışabilir veya. Şey yapabilir, şeyi bozabilir. O biraz daha sıkıntılı yani.